Rasyonel fonksiyon grafikleriyle ilgili birkaç örnek daha yapalım. y eşittir 2x bölü x artı 1. İlk olarak varsa yatay asimptotları bulalım. Daha önce söylediğim gibi yalnızca pay ve paydadaki en yüksek dereceli terimlere bakmanız gerekiyor. Şimdi burada en yüksek dereceli terim, burada tek terim var, 2x. Ve buradaki en yüksek dereceli terim de x. Yani ikisi de birinci dereceden terimler. Şöyle düşünebilirsiniz, x sonsuza giderken, x çok büyük değerler aldıkça bu iki terim baskın çıkacak ve bu pek fark yaratmayacak. Yani ifademiz y yaklaşık 2x bölü x'e, yani 2'ye eşit olacak. x eksi sonsuza giderken de aynı durum geçerli olur. x eksi yönde çok büyük değerler alırken bu yine 2'ye yaklaşacak. Bu terimin fazla bir önemi olmayacak. Şimdi bu yatay asimtotu çizelim. Y eşittir 2 asimtotu çizelim bakalım. Bu yatay asimtotumuz. Y eşittir 2. Bunu da yazayım. Yatay asimtot. X'in pozitif yönde değeri arttıkça ve negatif yönde değeri azaldıkça grafin yaklaştığı değer budur. Peki burada düşey asimtot var mı? Elbette var x eksi 1'e eşit olduğunda bu denklem veya fonksiyon tanımsız olur. Yani, x eksi 1'e eşit olduğunda y tanımsızdır deriz. Bu doğrudur, çünkü x eksi 1'e eşit olduğunda payda 0 olur. 1 bölü 0'ın ne olduğunu da bilmiyoruz, tanımsızdır. Ayrıca x'leri sadeleştiremediğimiz için bu bir düşey asimtottur. x artı 1 herhangi bir ifadeyle sadeleşmez. Burada size kısa bir örnek göstereyim. Diyelim ki, y eşittir x artı 1 bölü x artı 1 diye bir denklemim var. Bu durumda, x eksi 1'e eşit olduğunda grafiğin tanımsız olduğunu görebilirsiniz. Değil mi? Çünkü buraya eksi 1 koyduğunuzda aşağısı 0 olurdu. Aslında üsteri 0 olurdu. O zaman da 0 bölü 0 elde ederdiniz ve bu tanımsızdır. Ama x'in eksi 1'e eşit olmadığını varsayarsanız, yani bu iki terimin 0'a eşit olmadığını varsayarsanız, pay ve paydayı x artı 1'e bölebilirsiniz ve bunun şuna bölümünün 1'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. x eksi 1'e eşit olmadığında bu 1'e eşittir dersiniz. Veya bu terimler 0'a eşit olmadığında diyebiliriz. x eksi 1'e eşit olduğunda 0 bölü sıfır elde ederiz ve bunun değerini bilemeyiz. Yani bu durumda düşey asimtot yoktur. Buradaki grafiğin düşey asimtotu yoktur. Belki de bu grafiğin neye benzediğini merak ediyorsunuz. Hemen çizeyim. Bunun grafiğini çizseydim, x eşittir eksi 1 hariç tüm x değerleri için y eşittir 1 olurdu. Yani bu durumda x eşittir eksi 1 dışında y eşittir 1'in grafiğini çizerdik. x eşittir eksi 1 de grafik tanımsız olurdu. Buraya bir delik çizerdik. Aslında küçük bir çember çizerdik. x eksi 1 olduğunda y'nin değerini bilmediğimiz için. Yani şöyle bir şeye benzerdi. Yatay bir doğru. düşey asimtotu olmayan. Çünkü pay pi ve payda sıfıra eşit olmadığında, x eksi 1'e eşit olmadığında bu iki terim birbirini götürür. Evet, şurayı biraz silelim. Şimdi, düşey asimptotları tanımlarken buradaki ifadenin paydaki bir ifadeyle sadeleşmediğinden emin olmanız gerekiyor. Şu durumda sadeleşti ve düşey asimtotumuz olmadı. Bu durumda sadeleşmiyor, yani bu grafikte düşey asimtot olacak. x eşittir eksi 1, bu grafiğin düşey asimptotu olacak. x eşittir eksi 1. Düşe asimtot şöyle olacak. Sonra da grafiğin şeklini belirlemek için birkaç değer deneriz. x sıfıra eşit olduğunda ne olur? x sıfıra eşit olduğunda 2 çarpı 0, yani 0, bölü 0, artı 1 elde ederiz. Ve bu da 0 bölü 1, yani 0'dır. 0'a 0 noktası eğrimizin üstünde. x 1'e eşit olduğunda ne olur? 2 çarpı 1, yani 2, Bölü 1 artı 1. Yani 2 bölü 2. Buna göre 1'e 1 de eğrimizin üstünde. Burada. Böyle noktalar çizmeye devam edebiliriz ama eğrimiz şöyle olacak. Asimptota sağdan yaklaşırken eksi sonsuza gidecek. Yani şöyle giderken eksi sonsuza gider. Ve yatay asimptota eksi yönden yaklaşacak. Yani şöyle bir şey olacak. Peki, x eksi 2 eşit olduğunda ne olur? Eksi 2 çarpı 2 eşittir eksi 4. Eksi 4 bölü eksi 2 artı 1, yani eksi 1. Bu da eşittir 4. Yani eksi 2'ye 4 noktası. Eksi 2, 1, 2, 3, 4. Yani eksi 2'ye 4 noktası da yerimizin üstünde. Bir nokta daha bulalım. Mesela, eksi 3. 2 çarpı eksi 3 eşittir eksi 6. Bölü eksi 3 artı 1. Bu da eksi 2. Eksi 6 bölü eksi 2 eşittir artı 3. Yani eksi 3'e 3. 1, 2, 3. Bu da burada. Yani grafik şöyle olacak. X'i sonsuza giderken asimptota üstten yaklaşacağız. X eşittir eksi 1'e yaklaşırken artı sonsuza gideceğiz. Şimdi grafiğimizin gerçekten böyle olduğunu bir teyit edelim. Hemen grafikle hesap makinemizi çıkaralım. Y eşittir 2x bölü x artı 1. Grafiğini çiziyoruz. İşte çizdiğimizin neredeyse aynısı. Düşey asimtotun olduğu yerde makine noktaları birleştirmiş ama burada tanımsız olduğunu biliyoruz. Hesap makinesi bu en büyük değerle en küçük değeri birleştirmek istemiş. Çünkü tüm hesap makinelerinin yaptığı gibi ayrıntılı bir değer tablosu oluşturup bu noktaları birleştirmeye çalışıyor. Bunun asimtot olduğunu bilmediği için tüm noktaları birleştirmeye çalışıyor. Ama burada bir bağlantı olmaması lazım.